Selam platonik arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz efendim sevgili platonik arkadaşlarım yüklemelerde zorluk yaşadığım için hani sizleri biraz ihmal ettim şu son zamanlarda da çok arkadaşlarımdan lütfen platonikler gelsin lütfen platonikler gelsin deyince sevgili arkadaşlarım artık dedim Şengül durma 12 Burcu şöyle toplu halde platonik arkadaşlarım için 15 Eylül'e kadar Şöyle iki kartlık veya üç kartlık açılım yap onlar da mutlu olsun diyerek sevgili arkadaşlarım çok fazla uzatmayacağım çünkü yüklemelerde sorun yaşıyorum. Sevgili platonik arkadaşlarım için koç burcu arkadaşımdan başlıyorum balık burcu arkadaşımdan çıkacağım bakayım 15 Eylül'e kadar platonik arkadaşlarımızı neler bekliyor. Şöyle bir bakalım canlar aslında aşıklar açılımı daha çok sizleri kastediyor ama sanırım siz anlayamamışsınız sevgili koç burcu arkadaşım sizin için başlıyorum. Evet 15 Eylül'e kadar hadi 3 kartlık olsun ve ardından da çok kısa bir şekilde karşınızda kişi içinde açılım yapacağım canlar biraz aşıklar açılımının tersi diyelim biz buna sevgili platonik olan koç burcu arkadaşım 15 Eylül'e kadar bakın geçmişe örtü çekmek isteyebilirsiniz Hani bu duygularda olacaksınız bir miktarda bakın burada kalbinizin bir köşesinde Koç burcu arkadaşlarım Platonik olanlar kalbinizin bir köşesinde bazı Koç burcu arkadaşlarım hafiften kadere olabilir hayatı olabilir karşınızdaki Platonik olduğunuz kişiye karşı olabilir hafiften bir nefret duyma durumlarınız oluşacak bazı Koç burcu arkadaşlarım ise geçmişi örtüyü çekip karşısındaki platonik olduğu kişileri sahiplenmek isteyecekler. Bakın iki boyutlu bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin duyguları, görüşü bir değil. Sevgili Koç burcunun platonik arkadaşlarım, canlarım benim. Bakın burada da ardından ne yapıyorsunuz? Kadersel olarak sizlere 15 Eylül'e kadardır bu açılımım. Sevgili arkadaşlar, kadersel olarak bir değişim, bir enerji bolluğu. Geçmişe de örtüyü çektiniz yani ya, bir Değişim bir enerji bolluğu Belki de diyeceksiniz ki Bu benim platonik olduğum kişi ya da kişiler Benim kaderimin aşkı Kaderimin insanı Bir doğurganlık bir enerji Kadersel olarak bazı güzellikler Hayatınıza yansıma yapacak Sevgili Koç burcu arkadaşım Çünkü imparator içe Kadersel aşktan söz eder Kadersel olarak 15 Eylül'e kadardır açılımın Karşı partner her kim ise, partner diyorum bakın, karşı partner her kim ise size sinyal verebilir sevgili arkadaşlar. Bir de böyle de bir şey var çünkü kadersel aşktan söz eder imparatoriçe En sevdiğim, en güçlü karttır. İmparatoriçe kartı sizlere hayatınıza ya da duygularınıza, düşüncelerinize değişimler gelecek, bolluk, bereket gelecek. Güçlü enerjilerle donanacaksınız. Bakayım karşınızdaki bu insanlar tabii ki bütün koç burcu arkadaşlarımın karşılarındaki platonik olduğu kişiler elbette hepsi de evet demeyecektir. Hepsi de hayır da demeyecektir. Şöyle bir bakalım canlar. Bakayım sizin bu platonik olduğunuz kişi 15 Eylül'e kadar ne duygularda olacak? Çalışıyor. Dikkatli. İşinde gücünde biri bu insan kadersel olarak bakın bazı şeyleri de bu insan kabullenmiş. Fakat birçoğu bakın birçoğu sizin bu platonik olduğunu sevgili Koç burcu arkadaşım. Karşınızdaki bu kişiler kadersel olarak bazı şeyleri kabullenmişler. Ama bir yerde de kader değişsin istiyorlar. Çünkü sizin bu platonik olduğunuz kişi ya da kişiler bakın onların da ihtiyacı var. Bu çok önemli. Bakın destenin altı çok önemli. Size ihtiyaçları var. Değişime ihtiyaçları var. Hayattan kalben, gönülen, ruhen keyif almıyor bu insanlar. Değişsin istiyorlar. Ama bir yerde de değiştirme şansına sahip olmayabilir. Bakın dikkatli de üstelik. Anlayın ne demek istediğimi. Hem dikkatli hem de bir yerde de bu insan diyor ki hayatıma keşke bir güzellik gelse sürekli olarak hayatımda bir değişim olsa keşke kader değişse de şu halim gitse diyebiliyor bu insan bakın bu açılım çok hoşuma gitti benim karşı tarafında sizlere kadersel olarak ihtiyacı var hiç durmayın derim sevgili koç burcu arkadaşım çok güzel çıktı bu tabi hepsi size evet diyecek değildir çünkü bazıları dikkatli dikkatli olmak durumunda Canlar ama birçoğu bakın hayatında gördüğünüz gibi güzelliğe ihtiyaç duyuyor. Çünkü bıkkın içinde bulunduğu durum ona keyif vermiyor. Sizlere ihtiyacı var haberiniz olsun. Ne diyormuş meleğim sevgili koç burcu arkadaşım için ışık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese evet buraya. Dokunduğun herkese ışık vermek. ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap durma diyor. Durma sana ihtiyacı var. Sevgili koç burcu arkadaşım. Çok güzel çıktı. Bu açılım çok güzel çıktı. Çünkü platonik olduğunuz kişi ya da kişiler azınlık diyorum bakın. Azınlığı dikkatli ama çoğunluk size ihtiyaç duyuyor haberiniz olsun. değişsin diyor. Bir şeyler hayatımızda değişsin. Güzellikler gelsin. Sevgili koç burcu arkadaşım. Platonik olan arkadaşım bakın kadersel olarak bu insan size her an evet diyebilir azınlığı saymıyoruz onlar dikkatli tamam hadi bakalım 15 Eylül'e kadar şimdi sevgili Boğa Burcu arkadaşımızın artık Boğa dedim tamam sevgili Boğa Burcu arkadaşımız olan platonik arkadaşlarımıza şöyle bir bakalım onları neler bekliyor Oo, istediğimi alırım diyor sevgili Boğalar alın da işte bazen böyle olabilir, olabilir. her an her şey olabilir çünkü bu size geldi canlar Biraz daha yukarıya doğru çekeyim ki sizin açınızda olsun. Canlar videonun süresinin uzamaması için biraz böyle hızlı hareket ediyorum. İmparator bakın sevgili platonik olan bu arkadaşlarım. Güçlüsünüz, karakter olarak güçlüsünüz. Ben diyorsunuz kadersel, bu da kadersel aşktan, duygulardan söz eder. Diyeceksiniz ki 15 Eylül'e kadar ben istediğimi alırım. Çünkü cesaret der imparator istediğimi alırım der kuşkuyu bir kenara bırakalım evet yalnız yanlış anlamayın bakın burada illegal geldi bu kartları ben size çektim sevgili Boğa arkadaşım karşınızdaki platonik olduğunuz bu kişileri kendinize çekmek için ya da onun dikkatini çekmek için küçük çaplı bir beyaz yalan küçük çaplı bir oyun oynama durumlarınız var çünkü bakın burada ya ile engeliniz var ya da platonik olduğunuz kişi ya da kişilerde bir engel durumu söz konusu görünüyor. Çünkü ben burada aşk açılımı yapıyorum. Biraz da 15 Eylül'e kadardır bu açılımım sevgili Boğa arkadaşım biraz da kendinizi sabra vereceksiniz. Bakın sabırla güç elde etmeye çalışacaksınız. İmparator da bunu söyler ben güçlüyüm istediğimi alırım der. Bir yerde de birçok Boğa arkadaşım kendini sabra verecek engellerden kurtulmak için aşmak için şimdi siz bu duyguları yaşarken sevgili bu arkadaşım karşınızdaki platonik olduğunuz kişiler ne duygularda şöyle bir bakalım mı hadi bakalım biraz böyle çalışıyorlar iş hayatlarında ya da sizin bu hallerinizi fark ediyorlar da bundan dolayı bakın burada bir soğuk rüzgar bir savaş durumu ardından Ardından dünya kadar mutluluk. Fakat bir de şöyle de bir şey var. Bandajlardan sıydır, sıyrılmak demektir. Karşı taraf bakın. Soğuk rüzgarlar estiriyor. Sizin bu küçük çaplı illegaliniz karşısında. Çünkü seviyorsunuz karşı tarafı. Ben imparatorum. istediğimi alırım. İstiyorum seni. Diyorsunuz. Fakat karşı taraf bakın. Üçüncü etapta ne olacak? Şöyle bir bakalım. Dikkatli. Dikkatli canlar bakın dikkatli bu insan ama şöyle söyleyeyim ben size tabii hepsi aynı şeyi yapacak elbette yapmayacak %50'si size evet diyecek kupa uzatacak veya çiçek uzatacak çünkü sevildiğini bilmek demektir bazıları ise bakın burada dikkatli olacak affınıza sığınıyorum açılımım neyse ben bunu söylemek durumundayım aile meselesine dikkat der bu kartımız burada da bir engel durumu söz konusu Anlayın yani daha fazla içinizi karartmak istemiyorum. Yüzde si bakın sevildiğini bilmek isteyecek. Size karşılık verecek canlar haberiniz olsun. Unutmadan meleğimiz ne diyor sevgili boğa arkadaşıma platonik olan arkadaşıma önderlik et. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor sevgili boğa arkadaşım için. Güzel harika tamam yani yüzde yüz tabii ki de hepsi de aynı şey evet demeyecektir ama... %50'si dikkatli, %50'si sevildiğini bilmek isteyecek haberiniz olsun. Zaten bu kişiler kimdir siz anlarsanız ne olduğunu. Evet sevgili bu arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Ardından ikizler, sevgili ikizler arkadaşlarım, platonik olan ikizler. Şöyle size bir bakalım 15 Eylül'e kadar ne duygularda olacaksınız sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım sevgili ikizcikler. Ben cikler canlar şöyle bir yukarıya doğru alalım ki sizde rahatlıkla görün canlar bakın ikizler burcu arkadaşlarım platonik olan arkadaşlarım yardım görmek istiyorsunuz yardım görmek isteyeceksiniz kalben ruhen ya da bir arkadaşınızdan da yardım isteyebilirsiniz bakın destenin altını görüyorsunuz değil mi sevgili ikizler burcu platonik olan arkadaşlarım acı çekiyor düşünüyor karşı tarafı düşünüyor kartlarım da yan kalmış. Karşı tarafı düşünüyor, etki altında acı çekiyor, bir yerde de yardıma da ihtiyaç duyuyor, mutluluk için. Fakat bu raddeye gelindiğinde artık benim ikizler arkadaşlarım, platonik olan arkadaşlarım bir şeylerden bıkmış, bir şeylerden usanmış olabilir. Bundan dolayı ölüm kartı sizi korkutmasın ben çok severim. Ölüm kartını yeniden doğuş demektir. Bakın sevgili ikizcikler, geçmişin olumsuzluğunu atla çiğniyorsunuz. Artık tamam yeni bir ben yarattınız ad vermeyelim yeni bir ben yarattınız ve yeniden doğuş neymiş bu yeniden doğuş ya sizin platonik olduğunuz kişi ya da yeni biri çünkü bu kartımız yeni bir aşkla tanışmak der sevgili canlar ya karşınızdaki kişiler size evet diyecek ya da yeni yeni kişilerle tanışmalar yapacaksınız Aşkla tanışacaksınız gerçek aşkla tanışacaksınız hadi bakalım çünkü etki altındasınız tamam platoniksiniz tabii ki de ben burada platonik açılımı yapıyorum canlar bu platonik olduğunuz kişilerin sizler etkisi altındasınız bakayım onlar ne düşünecekler onlar ne düşünceye sahipler 15 Eylül'e kadar şöyle bir bakalım canlar dünya kadar mutluluk istiyorlar Denge kurmaya çalışıyorlar. Şanslı yere doğru gidelim diyecekler. Amma gel gör ki kayıp korkuları var. Kayıp korkusu bu. Bir şeyleri kaybetme korkusu duyuyor bu insanlar. Engel mi var acaba? Olabilir olabilir. Sürprizli bir gelecek istiyor. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Sizin platonik olduğunuz kişiler sizlerle sürprizli gelecek istiyorlar ama bir yerde de iki boyutlu pişmanlığı var bu insanın veya bu insanların bakın iki boyutlu hem sizi kaybetme boyutu hem de karşı taraf her neyse anne baba farklı tipler her iki taraftan da kaybetme korkusu ya pişman olursam korkuları duyacaklar o süreç içerisinde o süreci ne yapacağız onundan sonra bakacağız o Eylül sonrasında bakacağız canlar. Bakın görüyorsunuz iki boyutlu haberiniz olsun. Sevgili ikizler arkadaşlarım ben diyorum ki bu insana 15 Eylül'e kadar siz bir açılım falan yapmayın derim. Çünkü şu anki açılımım bakın şu kartlar yani pek sağlam değil. İki boyutlu düşünüyor bu insan. Hem sizin de sürprizi gelecek istiyor hem de birilerini kaybetme korkusu duyuyor. Benden söylemesi. Tamam ya anne baba. Yanlış anlamayın canlar sevgili ikizcikler efendim unutmadan yolun açık diyor bakın yolun açık neymiş şimdi aldım buradan ölüm kartını yenilendiniz yolunuz açık yolunuz açık derken yolunuz açık sevgili arkadaşlar bu insanın yoluna çıkın anlamında söylemiyorum bakın aşkla tanışacaksınız neymiş gerçek aşkla tanışacaksınız yeniden doğuş yaşayacaksınız ama bu kişiyle değil belki %20 ya da %25'iniz bu insanla adım atabilir atmaz demiyorum ama çoğunluğu yaramaz açık ve net söylüyorum canlar çünkü korkular var bir şeylerden sıyrılmak istiyor bu da iyi değil ne diyormuş meleğim yolun açık merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi Diyor sevgili ikizler arkadaşlarıma güzel insanlar tamam güzel çıktı. En azından gerçek aşkla tanışacaksınız. Kadersel olarak en azından yenileneceksiniz ya. Eski olumsuzlukları atacaksınız beyninizden, kafanızdan, kalbinizden. Karşı tarafı görüyorsunuz. Bir öyle bir böyle çift taraflı değmez. Şöyle bir beklemeyi alın. Her an her şey olabilir. 15 Eylül sonrası bakarsanız o kişi tek taraflı düşünmeye başlar her an her şey olabilir sevgili ikizler arkadaşlarım ama şu an için kesinlikle o insana açılın diyemem biti kayıp korkuları var Evet şimdi ikizler arkadaşlarımızı tamamladık benim narin yengeçlerimin platonik arkadaşlarımın bakayım 15 Eylül'e kadar duyguları ne yönde olacak onları neler bekliyor şöyle biraz daha yukarıya alalım sevgili arkadaşlar Hmm, onaylanmak istiyor aman Allah'ım güven istiyor bakın birliktelik ya da herkes evlenecek diye bir şey yok olabilir sevgili olabilirsiniz fark etmiyor güvenli ilişki demektir güven demektir evlilik demektir aman Allah'ım benim güzel yengeç kardeşlerim canlarım benim bakın burada bekliyorsunuz 15 Eylül'e kadarki süreçteki duygularınız olacak bunlar sizin bakın bekliyorsunuz onaylanmak isteyeceksiniz sevgili yengeçler platonik olduğunuz kişilerin sizleri onaylamasını isteyeceksiniz hem de beklemedesiniz hem o insanlardan haber bekleyeceksiniz hem de onay istiyorsunuz bakın nasıl istiyorsunuz yoğun duygularla neden mutlu aşk için ebedi doyum istiyor güvenli birliktelik aman Allah'ım inşallah çok güzel harika çıktı bakın siz bu duyguları yaşayacaksınız 15 Eylül'e kadar Durum ortada. Ama karşı taraf ne duygularda olacak? Bakalım mı canlar sizin platonikler sevgili yengeçler? Tamam bakalım onlar ne düşüneceklermiş, ne gibi duygularda olacaklar? Hmm. Hmm. Ne diyeyim bilmiyorum ki şimdi ben bu duruma... Hmm. canlar ay yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok tamam siz harika düşünüyorsunuz da canlar siz karşı taraf aradaki platoniğiniz kızmayın Şengül'e kızmayın tamam şimdi kayıp çıktığı için sizi mi kaybetmekten korkuyor başkasını mı kaybetmekten korkuyor diye yaptığım açılımda bakın güzelliklere düşkünlük ah benim yengeçlerim Size de hayran bu insan. Çekim gücü var diyor. Tamam harika. Size hayranlık duyuyor. Hoşlanıyor sizden. Sizin bu kişi, kişi ya da kişiler, bay bayan, hepinize söylüyorum. Hayranlık duyuyor. Size bayılıyor. Ama gelin görün ki bakın ne yapıyor. Hem sıkıntılardan kaçmak istiyor ama bir yerde de kaybetme korkusu duyuyor. Burayı kaybetme korkusu duyuyor. Yanlış anlamayın. Bütün yengeçlerin Filotonikleri bu mu? Tabii ki de değil. Bu anne baba da olabilir. Bu bir mekan da olabilir kaybetmek. Yani ya ben işte yengeçe evet dersem evimden yerimden olurum ya. İşte başka bir şehre taşınmam lazım. Örneğin. Ama tabii ki de bir miktarı bu. Gördüğünüz gibi kılıçları görüyorsunuz değil mi? Tek kalpte. Ne diyeyim? Ondan sonra da sıkıntılardan kaçma derdinde. Çünkü neden? Kaybetme korkusu var. Bu tarafı kaybetme korkusu var. Size de hayranlık duyuyor. Evet bayılıyor sizi de istiyor. Bunun içinde yapacak bir şey yok. Yengeci illegal yapmak durumunda. Yalan dolan artık ne gerekiyorsa kaçırır mı ne yapar? Ben gerekeni söylemek durumundayım. Çünkü destenin altı hiç iyi görülmüyor. Ne yapayım üzülerek söylüyorum canlar aman aman. Aman aman sizlerinki harika çıktı da. Karşı taraf hiç iyi çıkmadı. En azından 15 Eylül'e kadar. Bu sizin içinizi karartmasın canlar. Her an her şey olabilir. Bu kişi şu an böyle düşünür. Bakarsanız 16-17 Eylül'de işler değişiverir. Benden söylemesi. Sakın bu insana açılmayın. Bitti. Güç sende diyor. Güçlüsün. Yengeç haberin olsun. Hiç sıkıntıya yer yok. Gücünü eline al. Gedişata ve tüm kuşkulara korkulara dur de diyor tamam bitti ışıktan dolayı görmekte de zorluk yaşıyorum canlar sizi bu hale getiren kişiye üzüntü duymayacaksınız güçlü olacaksın bitti tamam öyle onay onay da beklemeyin böyle birinden bilmiyorum ya ben size yardımcı olmaya çalışıyorum sevgili platonik yengeçlerim benim hadi bakalım o ise ne yapıyor yani kızmayın Şengül'e kızmayın kızmayın canlar Şengül şöyle der böyle der İstemem. Kimsenin aşk hayatında üzülmesini Şengül istemez. Herkes ister ki Şengül'ün gönlü herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun ama olmuyor işte olmuyor olmuyor olmuyor. Karşımızdaki kişiler ne yazık ki biz böyle yapıyor canlar. Şöyle biraz daha karıştırayım ki. Sevgili yengeç arkadaşlarımızı hallettik. Evet hallettik derken yanlış anlamayın canlar. Şimdi aslan arkadaşlarımız, platonik olan arkadaşlarımızın şöyle 15 Eylül'e kadar çok ısrar ettiniz canlar üzüldüm gerçekten şöyle bir çekim yapayım dedim hızlı hızlı çünkü yüklemelerde sorun yaşıyorum canlarım benim ya seviyorum herkese iyi de olsa kötü de olsa seviyorum evet sevgili aslan arkadaşlarım bakın bir şeylerden memnun olmayacaksınız bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz platonik olan aslanlar sizler için çünkü memnun olmama şimdi maddi işlerde başarı demektir kartımız ama ben burada maddi açılım yapmıyorum Aşk açılımı yaptığım için kartımız memnuniyetsizlikten söz eder. Hoşlanmadığım şeyleri değiştirmek istiyorum. Bir şeyler değişecek diyebilirsiniz. Bakın bu duygularda olacaksınız. Çünkü ister istemez ikilem arasında kalacaksınız bir yerde. Başta bunu düşünürken örneğin bir hafta sonra ikilem arasında kalacaksınız. Gerçekten de değiştirsem mi? Değiştirmesem mi? Bakın burada gelleriniz oluşacak. Ama gelin görün ki bir yerde de korkular da var. Ya karşı tarafı tamamen kaybetme korkusu ya da başka şeylerin korkusu öyle farz edelim. Bundan dolayı da içinden çıkamayınca hani duygular olarak söylüyorum sevgili aslancıklar. Bakın sıkıntılardan kaçmak demektir kartımız. Sıkıntılardan dolayı kaçmak isteyeceksiniz. Kalben kaçış olabilir, duygularla kaçış olabilir. Gerçekten de yolculuğa da çıkabilirsiniz. Bakın bu yolculuk da demektir. Ne olur birkaç günlüğüne bulunduğunuz ortamdan uzaklaşma isteğiniz doğabilir. Çünkü ikilemdesiniz. Korkular var. Endişeleriniz var. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bir şey daha deyince olmuyor. Değil mi canlar? Şimdi sizi böyle bir duygular bekleyecek. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak lazım bence. Bakayım sizin bu platonik olduğunuz, sizi bu hale getiren kişi veya kişiler ne duygularda olacak? Bakalım mı? Hmm. Evet çok iyi fena değil güzel güzel harika tamam bence kaçmanıza gerek yok bakın kaçmanıza gerek yok sevgili aslancıklarım güzel insanlar tabi şunu söyleyeyim ben size bütün aslanların platonikleri bu mu bu ama bu değil bu bu değil bu yani hepsi bu değil bakın burada sizin platonik olduğunuz kişi harika çıktı canlar geçmişi de bitirmek istiyor bu taraf her neyse bu kısma bakmıyoruz burada bir denge durumu var dengeyi kurmaya çalışıyor özel yaşamı olabilir ailesi olabilir vesaire pek engelde göremedim ben burada Can, canlar sizi tanıyor ise bu insan bakın bazı platonikler uzaktan uzağa karşıdan karşıya aşk duyabilir kişinin benden haberi yoktur örnek veriyorum böyleyse bu açılımım şu anda o insanı kastetmiyor şu an için çünkü bakın burada ilişkilerimizi düzeltelim sabırla halledelim ileriye vadeli güçlü adım atalım kartları çıktı sizin karşı platonik olduğunuz kişiler sizlere karşı güzel şeyler düşünüyor geçmişin olumsuzluğunu bitirelim yeniden doğuş yaşayalım diyorlar sizlere bakın değiştirme diyor değiştirme sabırla bir şeyler aşarız Aranız kötü mü? Hafiften bir küslük mü var? Bir anlaşmazlık mı var? Bunları düzeltmek demektir. Gerçekleri kabullenmek demektir. Sabırla halledelim diyor. Güzel çıktı. Harika çıktı bu açılım. Kaçmanıza gerek yok canlar. Her neyse sıkıntınız. Kaçmanıza hiç gerek yok. Karşı taraf size karşı sevgili aslında arkadaşlarım. Gayet güzel düşünüyorlar. Hiç merak etmeyin. Kötü düşünceleri yok. Siz ne yapacakmışsınız? Çok güzel kart geldi. Dua et diyor bunun için dua et lütfen meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardımı iste yollarından çekil diyor bitti bence hiç değiştirmenize gerek yok karşı taraf güzel şeyler düşünüyor sizler için sevgili aslancıklarım sizlerin açılımını tamamladık güzel insanlar güçlü aslanlarım benim aslana aslan gelir zaten hadi bakalım sabırla diyor bir şeyleri aşarız kaçmana gerek yok veya uzaklaşmana gerek yok sevgili aslan arkadaşlarım güzel şeyler çıktı evet şimdi başak arkadaşlarımız için platonik olan başak arkadaşlarımızın 15 eylüle kadar duyguları ne yönde olacak ya neler yaşayacaklar karşı taraf ne düşünüyor onlara bakacağız sevgili başak arkadaşlarım hmm, ikilemdeler korkular var önlerini göremiyorlar ama bir yerde de sevgili başak arkadaşlarım güzelliklere de düşkünlükleri var Evet şöyle düz yapayım ki rahatlıkla görün canlar. Korkular var, endişeler var. Korkular, endişeler, korkularınız nedir? Kendi ailenizi kaybetme korkunuz mu var? Yoksa karşı tarafı kaybetme korkunuz mu var? Bakın burada duygular olarak aslında bu. Önümüzü göremiyoruz. Sevgili Maşak arkadaşım, güzel insan hiç fark etmiyor bakın. Bay bayan hepinize söylüyorum. Aslında şu an burada aşk açılımı yapıyorum ben. İş yükünün artışı demektir. Ama gelin gör ki iş yükü değil bu. Önümüzü göremiyoruz. Ama bir yerde güzelliklere de düşkünlük duyacaksınız. Sevgili Paşak arkadaşım. Korkma. Elindeki çıbıkları at. At o çıbıkları. Bay bayan hepinize söylüyorum. Bakın aşk açılımı bu. At o çıbıkları elinden. At. Attın mı öyle farz edelim. Yukarıya doğru ol. Dik dur, tamam olay bitti önünü görüyorsun. Bakın bunlar bize bir şeyler söylemeye çalışıyor. Kendi önümüzü kendimiz tıkıyoruz. Şu an buradaki gördüğünüz şahs kendi önünü kendi tıkıyor. Oysaki şu çubuklar atılmış olsa veya değnekler atılmış olsa, başka engel var mı önümüz olabildiğince açık sevgili başak arkadaşım. Bize bunlar bir şey anlatıyor. Ne demek istiyor kartım? Başak diyor. Kendi kendi önünü karartıyor. İçini karartıyor. Korkuları var. Endişeleri var. İkilem arasında. ikilem arasında kaldığı için. Kendi kendi yolunu kapatmış. Önünü göremiyor. Bazı şeyleri göremiyor. Ters düşünüyor diyor. Ters düşünüyorsun sevgili Başak kardeşim. Ters düşünme. At o değnekleri, çıbıkları, sopaları atın elinizden. Önün açık önün açık korku endişe duyacaksınız. Bu raddeye gelindiğinde önünüzü göremeyeceksiniz. Yani nedir? Doğru yolu göremeyeceksiniz. Doğruyu bulamayacaksınız çünkü önünü göremiyorsun. Ama şu raddeye gelindiğinde bakın bir değişkenlik gelecek size. Gelsin, değişsin. Ama gelin görün ki bakın güzelliklere de düşkünlük duyacaksınız. Duyuyorsun, hala duyuyorsun. Güzelliklere düşkünlük duyup karşınızdaki platonik olduğunuz kişi ya da kişiler her kimlerse onlarla ilişkilerinizi düzeltmek isteyeceksiniz. %80'iniz, %20'niz ise oldu oldu olmadı olmadı ne yapalım sağlık olsun biz de kabulleniriz diyecek. Şimdi sizin bu platonik olduğunuz kişi ya da kişiler sevgili Başak arkadaşım şöyle bir bakalım mı? O ne duygularda olacak bakın aman Allahım buyurun karşı taraf ilişkiyi düzeltmek demektir küslüklerin barışa dönmesi demektir aradaki sorun sıkıntı her neyse karşı tarafta aynı şekliyle sizinle sıkıntılarını düzeltmek istiyor artı sizler tarafından da onaylanmak istiyor aramızda diyor belki engel olur veya olmaz o kısmına bak buna bakmayalım buna bakmayalım amma diyor ki karşı taraf ya sen cesur ol çünkü imparator cesaretten istediğimi alırımdan söz eder canlar cesur ol diyor kadersel aşktan söz ediyor karşı tarafın duyguları beni onayla aramızdaki sıkıntı neyse halledelim biraz cesur olalım diyor cesur cesur cesur ol ben de cesur olmaya varım diyor sizden bu insanı bakın haberi var veya yok haberi yoksa da dahi sevgili başak arkadaşım bu insan böyle birini istiyor anlatabildim mi zafer yapmam lazım diyelim ki sizden haberi yok İçten içe aşıksınız bu insana öyle farz edelim benim diyor yanıma alacağım partner zafer yapacağım kişi olmalı öylesine olmalı ki kaderimdeki aşk olmalı kaderimdeki aşk, aşk kaderimdeki aşk olmalı benim bu insan benim gibi güçlü karakter olmalı benim gibi cesur olmalı diyor eğer sizi bilmiyorsa sizden haberi yoksa sizden haberi var ise bu insanın birbirimizle aramızdaki sıkıntıyı çözelim demektir küslerin barışı demektir ilişkiyi düzeltmek demektir yanı sıra da birbirimizi onaylayalım biraz cesur ol diyor ben cesurum sen de cesur ol diyor bakın bu açılım harika çıktı sadece burada sıkıntı benim sevgili başak arkadaşımda görülüyor Atın şu çabukları sopalar atar mısınız elinizden önünüzü görün bakın önünüz açık korku yok ne diyor meleğim meditasyon yap diyor sevgili başak arkadaşıma kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor korkuya yer yok körlüğe yer yok sevgili başak arkadaşım çok güzel çıktı sonrasında diyor evren bize yardım edebilir kendimize güvenelim yani bu hep de öyle kötüye yorumlayamayız evren yardımı demektir bir yerde sevgili başaklar çünkü karşı taraf bakın imparatordan söz ediyor evet güç, güçlü olacağız cesur olacağız Hani çok büyük engellerimiz yoksa değil mi canlar? Ne diyeyim açılım bu güzel. Sevgili Başak arkadaşlarımızın, Platonik arkadaşlarımızın açılımını hallettik. 15 Eylül'e kadar şimdi akrep mi pardon terazi değil mi? Ben bazen böyle sıralamaları karıştırıyorum terazi arkadaşlarım için. Aman ne fark eder akrep terazi sonuçta aynı sıra. Değil mi canlar? Şimdi terazi arkadaşlarımız için bazen karıştırıyorum. Evet sevgili terazi arkadaşım, platonik olan arkadaşım 15 Eylül'e kadar geçmişe örtü çekmek isteyebilirsiniz. Bakın hepinize söylemiyorum bunu. Geçmişe örtü çekmek isteyebilirsiniz. Herkesin duyguları bir değil. Artı bazı terazi arkadaşlarım ise şöyle bir aşk yoluma çıksa veya karşımdaki kişi bana ilanı aşk etse şöyle güçlü bir sevginin altına imzayı atsak duygularında olabilir. İki boyutlu ben bunu söylemek durumundayım. Hem geçmişe örtüyü çekiyor burada benim sevgili terazi arkadaşım. Hem de korku duyuyor. Bakın korkular da duyacaksınız. Niçin? Bakalım mı? Neyin korkusu bu? Hmm, ah benim teraziciğim. Karşı tarafı kaybetme korkusu. Çünkü güzelliklere düşkün. Tamam güzel harika almıyorum. Bu kart kalsın burada. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bakın, sevgili Terazi arkadaşım. Böyle bir anlık duygularla belki de bir şeyler canınıza tak edecek, değil mi? Bekle bekle bekle bekle bir şey de olmadı. Geçmişe örtü çekmek isteyeceksiniz. 15 Eylül'e kadarki duygularınızda. Geçmişe örtüyü çekiyorsun. Ardından da korkuya bürünüyorsun. Neden? Çünkü güzelliklere düşkünlüğün var. Güzellik derken göreceli değil canlar ya. Dış veya iç fark etmiyor. Bir şekilde sizin bu platonik olduğunuz kişiler sizi etkilemiş. Bitti bu kadar. Hem onu kaybetmekten korkuyorsun. Hem de bir yerde de arayışa geçiyorsun. Ne yapıyorsun? Karşı taraf arıyorsun. Evet pişmansın çünkü. Neden ben geçmişi örtüyü çektim diyeceksin. Tamam durumunuz bu. Öyle bir gel git durumlarınız olacak sizin. Sevgili terazi arkadaşım. Siz bu gel gitleri böyle yaşar iken... Bakayım sizin karşı taraf ne yaşayacak, ne düşünecek. Şöyle bir bakalım mı? Hadi bakalım. Sizlerde tamam. Hmm, güzel. Ay, harika, güzel. Güzel, canlar güzel. Evet, neyse şu kısmı ben kurcalamıyorum. Bakın sizi de o insan... Ki sizden haberi var ise etkiniz altında canlar. Sizi, sizden haberi var ise gizli gizli aşk duymuyorsanız sizden bu insanın sevgili terazi arkadaşım bilirsiniz zaten karşı tarafın sizden haberi olup olmadığını ona göre bunu değerlendirin. Bakın ben size şöyle söyleyeyim bu insan sizin platonik olduğunuz kişi acı çekiyor bir şeylerin etkisi altında sizden haberi var ise sizin etkiniz altında. Sizden haberi yok ise birileri çıksa da bir şeyler yaşasam gerçek aşkla tanışsam diyor. Bakın sevgili teraziciklerim sizden haberi olduğunu farz edecek olursak sizi de bu insan içten içe kalpten kalbe gerçek aşk olarak görüyor. Bakın gerçek aşkla tanışmak demektir artı üstüne de sizinle ortak noktada anlaşmak istiyor. Ve birilerine de bu insan içten içe, yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Ya sevgilisi var, ya bir şeyler var, ya ailesi ona başka birilerini gösteriyor. Hafiften öfke duyma durumu var. Size karşı bu insanın etkisi var canlar. Sizden haberi varsa benden söylemesi. Yoksa haberi hiç durmayın çıkın karşısına derim ben size. Gerçek aşk istiyor ortak noktada anlaşmak istiyor haberiniz olsun güzel çıktı sevgili teraziler kabuğunu kır diyor meleğim durma kır kabuğu bir an önce git yanına aman Allah'ım olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi korkuya gerek yok karşı taraf bakın her şey ortada çok güzel Sevgi. ah gördünüz mü bakın hemen ardından da sizi sahipleniyor çünkü en son bunu çektim bakın sizi sahipleniyor gösterin kendinizi ya gösterin benim sevgili teraziciklerim tabi sizden haberi varsa sizden haberi yoksa da yine gösterin gerçek aşk istiyor haberiniz olsun evet sevgili terazi platonik olan terazi arkadaşlarımızın açılımını tamamladık 15 Eylül'e kadar canlar bir yandan da, da dakikalara bakıyorum çünkü yüklemede çok zorluk yaşıyorum canlarım ya. Vallahi affınıza sığınıyorum. Böyle sizler için çekeceğim bunu. Tamamdır. Söz veriyorum. Hadi bakalım. Bir aksilik olmadığı süreçte şimdi sevgili akrep arkadaşlarımız için 15 Eylül'e kadar onları neler bekliyormuş bakayım. Platonik olan akrep arkadaşlarımız. Evet. Daha sonra da diğer tarafa açacağız sevgili arkadaşlar. Etki altındasınız. Ah benim akrepçiklerim <gülüyor> etki altında olacaksınız canlar. 15 Eylül'e kadar yani etki karşı tarafın etkisi altındasınız. Tamam ilk haftalarda bu duyguları yaşayacaksınız. İster istemez etki altında olduğunuz için gördüğünüz gibi gidiyoruz. Gidebildiğimiz kadar hesabı bakın burada ardından da kendinizi karşı tarafa patlama durumuna girebilirsiniz. Bakın destenin altında korkulu hal çıktı. bir hırs durumuna kapılabilirsiniz. Bu ıspattır. Karşı tarafa yani platonik olduğunuz bay veya bayan hep kimlerse onlara kendinizi gösterip ya işte ben dürüst bir insanım işte ben yanlış yapmam görmeyelim bak burada ben varım hesabı örnek veriyorum canlar kendinizi göstermeye. Ispatlamaya çalışacaksınız ama bir taraftan da hafif hafif böyle bir savaş durumuna gireceksiniz. Bir korkulu hal kaybetme korkusu demektir bu bakın savaş halindesiniz. Daha sonra ise yine bir şeylerden memnun olmayıp üçüncüye doğru değiştirmek isteyeceksiniz. Çünkü memnuniyetsizlik değiştirmek demektir. Ya kendinizi ispatlamak istiyorsunuz yani ya, kendinizi ispatlamak isteyeceksiniz ya. Ya ben buna kendimi niye ispatlıyorum ki? diyerek ya vazgeçeceksiniz ya da burada savaştığınız kişi ya da kişiler her kimse onları deflemek isteyeceksiniz ikisinden biri için bu memnuniyetsizliği değişimi yaşayacaksınız canlar sizler bu duyguyu yaşarken sevgili akrab arkadaşlarım bu gel gitleri yaşarken çünkü gel git bakın etki altındasınız mücadele veriyorsunuz kendinizi ispatlamak için bir yerde de bir şeylerden memnun değilsiniz ama değiştirmek isteyeceksiniz maceraya da atılabilirsiniz macera demektir bakın destenin altında ne geldi karşı taraf ne düşünüyor hmm, tamam güneş kartı çok da kötü değildir ama ben yine de çok fazla sevmem aa evet bakın karşı taraf eğer sizi biliyorsa sevgili akreplerim şimdi her platonik karşısındaki kişiyi açılmaz içten içe gizliden gizliye aşk duyar kendini göstermez böyle kişilerde biliyoruz ha, o ayrı bir şey bu insanın sizden haberi var ise size karşı sizin daha doğrusu karşı tarafa platonik olduğunuzu biliyorsa bakın bu insan sizinle arasında ne sıkıntı var veya yok sizinle ilişkisini düzeltmek istiyor sizi kabullenmek istiyor artı bununla da kalmaya bakın onay kartı geldi siz tarafından onaylanmak isteyecek bu insan. Faydalanmak isteyecek. Sevgili akrep. Şöyle söyleyeyim ben size. 15 Eylül'e kadardır bu açılımı. Sevgili akrep arkadaşım. Baysın veya bayansın. Karşı tarafa. Ama çiçek uzattın. Ama telefon ettin. Ama merhaba dedin. Her neyse artık nasıl yaparsanız. Bu kişi sizinle bir şeyleri düzeltmek isteyecek. Çekinmeyin. Tamam çekinmeyin. Olabilir ya iki insan... Medeni insan iki, iki medeni insan gibi konuşabilirsiniz bu kadar basit çekinmeyin bakın sizinle bir şeyleri düzeltmek isteyecek sizi kabullenecek bu insan artı bir süre sonra da onaylanmak isteyecek siz tarafından evet sizden onay isteyecek bu insan niçin onayı isteyecek yanlış anlamayın sevgili akrepler affınıza sığınıyorum sizden faydalanmak isteyecek Yararlanmak faydalanmak kartımız bu bakın destenin altında karşı tarafa siz ilanı aşk ettiniz veya pilotonikliğinizi belli ettiniz karşı tarafa karşı taraf bunu fırsatabilecek canlar sevgili akrepler affınıza sığınıyorum canlar daha sonra olay tırıvırıya gider veya gitmez bunu bilemeyiz ama kartlarım bana bunu gösteriyor sizden faydalanmak isteyecek ama iyi niyete ama kötü niyete o kısmına giriş yapmıyoruz. Siz bulun düşünün şıp diye çıkar ortaya canlarım benim hadi bakalım ne diyor meleğim akışta ol diyor akışta sevgili akrep arkadaşıma bırak seni gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor bakın direniyorsun gördünüz mü sevgili akrepcik az önce de burada savaş halindeydin bırak bırak faydalanmak isteyecek yapma Gideceğin yere kader seni zaten götürecektir. Kızmayın Şengül'e kızmayın. Kartlarım bunu söylüyor. Onaylanmak bu. Faydalanmak bu. Ah benim akrepçiyim. Ah benim akrepçiyim. Ama tabii bütün akreplerin platonik olduğu kişiler mi? Tabii ki de değil. Bazıları çıktı burada canlar. %50'si, %60'ı çıktı. Aklınıza sığınarak söylemek durumundayım canlarım benim. Şimdi Sevgili akrem arkadaşlarımızın işlerini hallettik. Evet. Çok güzel imparator Şimdi sevgili yay arkadaşlarım. Platonik olan yay arkadaşlarım. Olan yayları 15 Eylül'e kadar neler bekliyor? Yoğun duygular bekliyor. Çünkü hayranlar onlar. Onlar birilerine hayran olmuşlar. Sevgili yaylar. Yay arkadaşlarım. Eros'un yayları onlar. Yoğun duygularda olacaksınız. Ya tam ya hiç. Sevgili yaylar. Platonik olduğunuz kişilere karşı aslında bir yerde ilişkilerinizi düzeltmek de istiyorsunuz. Şöyle karşılıklı ya iyiye gitti veya kötüye gitti veya küçük çaplı tartışmalar oldu aranızda. Örnek veriyorum bunları düzeltmek isteyeceksiniz bakın. Destenin altı ardından bir çekim gücü. Bir manyetik çekim ben anlamam öyle çekimden çüküm işlerinden canlar. Bir hayranlık durumu kartlar size ait sevgili yay arkadaşlarım platonik olduğunuz kişilere karşı yoğun duygular. Ardından hayranlık duyacaksınız bakın. Hayranlık duydunuz mu? Duydunuz. Bazı yay arkadaşlarım bunları duyarken duydunuz bunları. Şimdi örneğin 15 Eylül'e kadar bu. Bunları duyarken ben her zaman söylerim. insan ruh hali değişkendir. Benim bugünkü düşüncemle yarınki birbirini tutmaz. Hepimiz için aynıdır. Canlar sabitler de aynıdır. Bu raddeye gelinliğinde benim sevgili yay arkadaşım yüzde elli yüzde çıkmış bu açılım bunları düşünürken buraya geliyorsunuz aman ne gerek var yoğun duyguya ne gerek var hayranlık duymaya Öf, sıkıldım ben bu işten geçmişi bitirip yeni bir ben yaratmalıyım diyecek yüzde elliniz bunu dediniz mi dediniz bitiriyorsunuz yani duygu olarak gerek yok ya ben ne hayranlık duyacağım ona diyebilir bazı yayı arkadaşlarım ise yoğun duygular hayranlık çekim gücü aman Allah'ım geçmişin yok biz kavuşamıyoruz yok ben işte platoniyimle bir olamıyorum bir türlü mutlu olamadım gibi hani mutsuzluğumuz var ya bizim hani sizlerde var ya değil mi arkadaşlar bu duygularını öldürecek bakın daha olumlu düşünecek nasıl olumlu düşünüyor bakın bir şeyleri düzeltmek isteyeceksiniz. Bu yoğun duyguları duyduğunuz kişi karşınızdaki bu insanlarla baymayan hepinize söylüyorum. Bazılarınız tamamen bitirirken bazılarınız bakın burada düzeltmeliyiz. Bir şeyleri kabullenmeliyim. Benim platonik olduğum kişi ya da kişiler sıkıntıları her neyse ben onları olduğu gibi kabul ederim diyecektir sevgili yay arkadaşlarım. Kabullenmektir. Gerçekleri olduğu gibi kabul etmek demektir. Çünkü ben sevildiğimi bilmek istiyorum diyecek benim sevgili yaycıklarım. Tamam olabilir eyvallah. Sevgili arkadaşlar. Şimdi siz bunları böyle düşünürken karşınızdaki platonik olduğunuz kişi ne düşünecek? Ters döndü atalım bari hadi bakalım. Hadi attık canlar. Onu attık attık ama ben onu çok fazla da kabul etmiyorum. Çünkü daha kişinin adını söylemedik değil mi? Karşı taraf ne düşünüyor? Hmm. Evet. Biraz sıkıntılı bu insan canlar. Ha, zaten şu kart atıldığında ben olayı olduğu gibi çaktım. Çünkü bu kartımız aşk açılımlarında yararlanmak demektir. Ey Allah'ım ben. E, oluyor bunlar yapacak bir şey yok sevgili aylar. Karşı tarafın sorumluluğu var. Önünü göremiyor ama velakin dikkatli olmak durumundayım diyor. Dikkatli olmalıyım çünkü ben nokta noktayım diyor bakın burada dilim de varmıyor söylemeye ben engelliyim diyor yanlış anlamayın %50'si engelli bu insanların affınıza sığınıyorum ben evliyim ben engelliyim diyor evlilik kartıdır bakın buradan sonra geldi aile meselesinde dikkat demektir sizden yararlanmak istiyor ama şöyle de bir şey var sevgili yaycığım Sizde de mutlu aşk olarak görüyor size de aşk duyuyor aklınıza sığınıyorum kızmayın bana ha sizi sevmiyor mu size karşı sevgisi var bir çekimi var bu insanın fakat gelin görün ki mutlu aşk görüyor nasıl mutlu aşk görüyor ben bunları söylemek durumundayım yay bana aşık mı olmuş veya yay bana platonik miymiş e, iyiymiş benim ondan yararlanmam lazım al işte sana mutlu aşk affınıza sığınıyorum canlarım. Kartlarım bana bunu söylüyor. Direkt olarak attı ya. Ben ne diyeyim bilmiyorum ki haçlı işte burada da ben şeyim diyor işte Ben ben buyum diyor. Ben engelliyim, evliyim. Bir şeyler var. Ben önümü göremiyorum diyor. Yapacak bir şey yok bence yani bu açılımda. Harbiden de bitirelim yani. Harbiden bitirelim. Tamam? Harbiden bitirelim. Ben daha fazla konuşmayacağım. Sevgili Yay arkadaşım, dünyana ışık ver. Geçmişi bitir. Bunu bitir. Dünyana ışık ver güzelim. Bitti. Kızmayın. Şengül'e kızmayın. Her şey ortadan. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış. Sevgili yay arkadaşım. Platonik arkadaşım. Bitir. Geçmişi bitir. Tamamen sil süpür. Bilmiyorum. Karar sizin tabii. Ben herkese saygı duyuyorum canlar. Hani bilmiyorum bundan memnun olduysanız. O ayrı bir şey. ama olmadıysanız eyvallah bitirin derim memnunsanız can feda saygı duyuyorum zaten kabulleneceksiniz de ha? çünkü güneş kartı çıktı biliyorsunuz kabulleniyorsunuz bazı engelleri olabilir saygı duyuyorum herkesin hayatı bir değil duyguları bir değil sevmiş olabilirsiniz sevgili yaycıklarım benim ah benim yaylarımın da hiç yüzü gülmedi ya bir türlü işleri rast gitmedi. Evet, sevgili yay arkadaşlarımızın da işlerini hallettik. Şimdi oğlak arkadaşlarımız, sevgili arkadaşlar, hmm, direkt olarak bir hayranlık durumu. Ay, çok güzel kartlar geldi. Çok güzel kartlar geldi. Değil mi? Tabii bu kartlar sizsiniz, sevgili arkadaşlar, karşı taraf değil. Siz bu duygularda olacaksınız. Güzel duygular taşıyorsunuz. Karşınızdaki platonik olduğunuz kişilerle bakın aranızda çekim gücü var. Hayranlık var. Manyetik çekim mi diyorlar? Ne diyorlar? Ya da benim diğer yanım veya ruh eşim gibi hayranlıklar. Yanı sıra da bu insandan bu 15 Eylül'e kadar ki süreçte yardım görmek de isteyeceksiniz. O duyguları da taşıyacaksınız sevgili oğlak arkadaşım. Bu raddeye gelindiğinde ise o benim kadersel aşkım. İmparatorca ya en kral karttır. Böyle bir güçlü verim, duygular da değişim. Aman Allah'ım o benim gerçek, kaderim, o benim kaderimdeki aşk gibi bu tür duygu ve düşünceleri taşıyacaksınız. Çok güzel duygu düşünceler. Çünkü karşı tarafın cazibesi altındasınız. Harika. Tamam. Karşı taraf ne düşünüyor? Bakalım mı canlar sevgili? Oğlakcıklarım benim karıştırmadan. Karşı taraf Ne hmm, pişman? Hmm, ay. Evet işte bunlar benim yani yani yani bir saniye bakacağız arkadaşlar ben şu kartları tamamlayayım ondan sonra konuşur Şengül. Hmm, yaramaz üzülerek belirtmek durumundayım yaramaz siz tamam sevgili oğlakçığım canım benim ben çok severim oğlakçıkları Allah için ki kendileri de bilirler mutlaka beni takip edenler bilirler. Çok güzel duygularda olacaksınız. Kurban olurum. Her zaman da böyle olun. Açık ve net. Hiç böyle olmayın. Karşı taraf bakın. Sizin platonik olduğunuz kişi ya da kişiler bunlar. Canlar neden pişman bu insan? Niçin hayal kırıklığı yaşıyor diye açtığım kartları şöyle gözünüzde kendiniz görün ki Şengül'e kızmayın. Canlar biz artık ağa babası olduk bu kartların da. Ben bunları böyle görünce benim cinlerim tepeme veriyor. Ama saygı duyuyorum. O da ayrı bir şey. Beni Ben işimi yapıyorum. Bakın. Size diye çektiklerim. Benim güzel oğlakçıklarım. Bu kişi kim için pişman? Oğlak için mi? Başkası için mi? Size gelen kartları görün. Başkasına veya başka kısma gelen kartları görün. Güçlü adım atmış. Ortak noktada anlaşmış. Anlaşmış. Yıldız gibi parlayıp uzun vadeli mutlu aşka gidiyorum diyor. Ben mutlu aşkımı buldum veya mutlu aşka gidiyorum. Size gelince dikkatli olmalıyım. Çünkü korkuyorum. Ya burayı kaybedersem? Aman Allah'ım bundan dolayı pişmanlıklarım var. Hatta öyle bir pişmanım ki dengeden alıyorum. Oldum dengem kaydı kendimi kaybettim bak dengemi kuramıyorum diyor diyecek daha doğrusu anladınız ah canlarım benim dikkatlilik demektir kime karşı buraya karşı dikkatli olayım ben aman aman aman aman aman dikkatli olayım oğlak beni istiyor ondan sonra Şengül konuşuyor diyorlar ay oğlak bak beni istiyor ya ben bu tarafı kaybedersem ya pişmanlık duyarsam ya hayal kırıklığı ya kaybetmekten dolayı kızmayın Şengül'e kızmayın yaramaz sakın bunları başkalarına düşünün tamam mı canlar sakın hak edene düşünün bu güzellikleri sakın kızmayın canlarım benim kızmayın yüreğinizdeki işi yapın diyor meleğim yüreğindeki işi yap diyor veya yüreğinizdeki işi yapın diyor yani şimdi melek de diyor ki melek bana burada katılmadı ben diyorum ki sizlere şu güzellikleri başkasına söyleyin diyorum melek de diyor ki yok diyor siz Şengül'e bakmayın bunu seviyorsan yüreğindekini söyleyin yüreğinden geçen neyse onu söyle. e söyleyin canım yanlış anlamayın bu benim kendi görüşüm sevgili oğlakçığım benim yüreğindeki işi yap bereketi gelecekmiş sevgili oğlak yani ilk kez melek bana katılmadı oğlak Karşı tarafı seviyor diyor. Seviyor. O yüzden sevgisini dile getirsin diyor. Siz bilirsiniz. Canlar. Canlarım benim. Affınıza sığınıyorum. Risk görüyor bakın. Tamam. Sizinle birlikteliği risk görüyor. İyi. Melek de onayı verdi size. Canlar ne diyeyim ya. Kızmayın. Siz Şengül'e kızmayın. Ah benim oğlakçığımı bu yapılır mı Allah aşkına. Şu vaziyete bakın. Olmadı. İşte bunu benim gözüm tutmayı verdi. Yine de siz bilirsiniz. Saygı duyuyorum. Canlarım benim. Şimdi sevgili kova arkadaşlarımıza geçiyoruz. 15 Eylül'e kadar. Bakayım. Platonik olan kova arkadaşlarım. Ne duygularda olacaklar? Neler yaşayacaklar? Direkt olarak gerçek aşk geldi. Ay imparator geldi. Çok güzel. Aa, sahiplenme duygumuz arttı. Değil mi canlar? ondan sonra da dürüstçe mücadele ediyoruz hadi bakalım yeniden doğuş yaşamak isteyebilir içsel olarak bakın sevgili kova arkadaşım zodyan özgürlükçüsü bakın burada yeniden bir doğuş İçinizin karamsarlığını atabilirsiniz bir türlü mutlu olamadım aşkta aradığımı buldum ama örnek veriyorum aradığımı buldum ama birleşemedim gibi bu gel gitleri bitirip yeniden doğuş yaşayabilirsiniz bu duyguları yaşayacaksınız çünkü gerçek aşkla tanışmak isteyeceksiniz bu süreç içerisinde kadersel aşktan da söz eder bakın her ikisinin yan yana gelmiş olması çok ilginç. Kadersel aşkımı istiyorum diyerek enerjiniz yükselebilir. Yanı sıra tabi ki ben burada platonik açılımı yapıyorum canlar karşınızdaki platonik olduğunuz kişi ya da kişileri tekrarında bunları yaşarken sahiplenmek isteyeceksiniz sahiplenme duygusunda yaşarken bakın dürüstçe mücadele edeceksiniz onları kaybetmemek için ya da kendinizi onlara göstermek için işte ben buyum diyerek kendinizi onlara sunmak isteyeceksiniz bakın burada çok güzel çıktı mükemmel çıktı siz bunları böyle yaşarken bu duyguları yaşarken sevgili kova arkadaşım karşı taraf platonik olduğunuz kişiler ne duygularda olacak bakalım mı bakalım hmm, bir denge sıkıntısı var bakalım açalım Ondan sonra konuşsun Şengül tamam mı canlar yaramaz <gülüyor> yaramaz canlar Neyse ben bir tane daha çekeyim sizler için yaramaz tamam hmm. Evet Sevgili kova arkadaşım, güzel insan, affına sığınıyorum canım benim. Bakın, karşı taraf, denge kaybı var. Bir, ikincisi çok dengesiz biri. Böylesi görülmemiştir ki gördüm ben, açılımlarımda ben neler gördüm, neler neler. Bakın burada, hem kaderi değiştirmek istiyor bu insan, affınıza sığınıyorum. Bu açılımımla hafiften engelli çıktı, olabilir saygı duyuyorum. Hem karşı tarafı bakın kaderi değiştirmek demektir. Burası sizsiniz. Burası size geldi. Bu kısmı başkası diye çektim. Bu neden dengesi kaymış? Niçin denge sorunu var? Yaptım bakın gelen kartlar tüpedüz ortada. Hem buradaki kişi veya kişilerden. Bu insan hem memnun değil. Bakın hem memnun değil. Değiştirmek istiyor. Bunun için risk almak istiyor bir süre sonra denge gidiyor ardından da ne yapıyorum ben ya yaptığım yanlış benim arayı düzeltmem lazım diyor küslerde barış demektir bakın vazgeçiyor gelelim sizin kısmınıza sen sıkıntı etme affınıza sığınıyorum bırakın Şengül tiyatrosunu yapsın bakın ben bu açılımın yanı sıra tiyatrosunu da yapıyorum canlar konuşmasını yapıyorum şimdi bu insan diyor ki pardon bu insan diyor ki bu aradaki kişi sizin Platoniyiniz. Dönüyoruz size. Sen merak etme. Ben senin icabına bakarım. Affınıza sığınıyorum canlar. Ben zaten önümü göremiyorum. Sorumluluk altındayım. Sen benim için büyük bir hatasın. Geçmişte yapmış olduğum bir hatasın. Ki sizden haberi varsa bu insanın. Benim bir an önce senden sıyrılmam lazım. Haberi var ise canlar. Bu kişiyi açıldıysanız. Ki ya da çaktı durumu sizden haberi var ise bakın bu duygularda sizden haberi yok ise açıldınız öyle farz edelim değil mi kendinizi gösterdiniz denge kayacak sizin o ilk aç açılışınızla hani bir açıldınız ya bu insana bir şeyler söylediniz direkt olarak macerayı aklına alacak acaba maceraya atılsam mı ya harbiden de iyi olur gibi tutacak yanındaki veya yanındakiler her kimse onlardan memnuniyetsizlik duyacak tabi ya benim bir maceraya atılıp şöyle işleri daha bir farklı boyuta getirmem lazım hem yanımdakini de değiştirmiş olurum bunun için risk alabilirim diyecek bir süre sonra ne yazık ki bu kişi böyle düşünmeyecek duygular değiştiği için karşı tarafı tekrar kendine çekmeye çalışacak aramızı düzeltelim siz açıldınız ya neyse sen madem bana açıldın sevgili kova ben maceradan vazgeçtim güzelim geçmişi şöyle ben bir örtü çekeyim ben zaten sorumluluk altındayım ben sana evet dersem sen benim için büyük bir hata olursun benim bir an önce senden kurtulmam lazım sıkıntı etme ama çok da istiyorsan tırı vırıdan küçük çaplı bir macera yaşarız deme durumları görülüyor affınıza sığınıyorum canlar açılımım bunu gösteriyor tabi bütün kova arkadaşlarımızın Sevgili kova arkadaşım pardon unutmadan açılımınız bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yüreğindekini söyle diyor. Sevgili kova arkadaşım durum ortada. Buna rağmen 15 Eylül'e kadar bu insana içinden ne geliyorsa kalbinden ne geçiyorsa yüreğindekini söyle. Gerçeği söyle diyor. Yapacak bir şey yok. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış. Bilemiyorum. Kartlar öyle göstermiyor ama bilemiyorum yani. Yine de melek ne diyor? Siz iyi niyeti elden bırakmayın diyor. İyi öyle diyor. öyle olsun. Siz bilirsiniz sevgili kova arkadaşlarım durum bu. Burada yine birilerinin hayatı çıktı. Önce değiştirmek istiyor. Çünkü bir denge kaybı var ama daha sonrasında ipin ucu kaçıyor. Ben her zaman açılımlarımda söylüyorum. İnsan ruh hali değişkendir. Sevgili arkadaşlarım güvenmemek lazım ha, şunu da söyleyeyim sevgili kova arkadaşım bu insan şu an bunu düşünüyor ama bakarsın bir hafta sonra olay değişebilir o da var böyle bir şey de var yani yani. şimdi benim narin balıkçıklarımıza bir bakalım sevgili arkadaşlarım tam bir saatimizi doldurduk evet eylül 15 eylül'e kadar platonik olan balık arkadaşlarımızı neler bekliyor veya ne, ne duygularda olacaklar onaylanmak isteyeceksiniz karşınızda kişinin sizden haberi var ise platonik olan arkadaşım onaylanmak aradaki küçük çaplı sıkıntılarınız her neyse bunu düzeltip onunla zafere gitmek isteyeceksiniz zaten sıkıntılar var burada birçoğu aşılmış hala aydınlatılmamış yani açığa çıkmamış aydınlatılmamış sıkıntılar var bazı şeyleri bu diye gelindiğinde 15 Eylül'e kadar askıya alacaksınız aldınız mı askıya? Ardından da bir karar aşaması. Bir delilik durumu gibi bir şey. Bakalım mı neymiş? Ne olacak sizin kararınız? Böyle sizde de biraz gel git durumları var canlar. Çünkü hep karar veremiyoruz. Risk alma. Ne riskiymiş bu? Güvenli ilişki istiyorsunuz. Evet paylaşımcı sevgi. Kutlama. Nişan, evlilik. Bir şeylerden yararlanma. Tamam sizler bu gel gitleri bu şekilde yaşarken sevgili balık arkadaşım güzel insan bakayım karşınızdaki pilotik olduğunuz kişi neler düşünüyor hmm. Evet İşte de gel gitler var sevgili arkadaşlarım yani ama yani hı, evet gel gitler var evet bakın karşılıklı birbirinizden yararlanmak isteyeceksiniz sevgili balıkçıklarım platonik balıklarım gel git gel git gel git gel git gel git tuhaf tuhaf şeyler insan ruh hali değişiyor önce Geçmiş hatalarını dengede tutmaya çalışacak bu insan 15 Eylül'e kadar sevgili balık arkadaşım sizin bu platonik olduğunuz kişi çünkü evini yuvasını seven kişi diyor yanlış anlamayın bütün balıkların partnerleri veya platonik olduğu kişiler engelli mi? Tabii ki de değil anne baba kardeş aile büyükleri onlar da aynı şekliyle geçerli fakat burada da geriye bakış yapıyor geriye dönemeyiz diyor küçük çaplı yalan olan uydurabilirim karşı tarafla bir şeyler yaşayabilmem için karşı taraftan yararlanabilmem için balıktan benim yararlanmam için sana küçük çaplı oyun oynayabilirim diyor bazı şeyleri askıya alabilirim ama ardından sen hiç merak etme ben seni tekrar sahiplenirim diyor gelelim size sizi mutlu aşk olarak görüyor bir tarafta korkusu var bu tarafı kaybetme korkusu var. Bu kaderin değişmesi lazım. Kader nasıl değişecek? Yıkımla değişmesi lazım. Size karşı bu kötü duygulara taşır iken yine böyle ruh halinde bir değişkenlik. Ardından ne diyor? Yok benim balıkla arayı birazcık düzeltmem lazım. Gerçekleri olduğu gibi kabul de edebilirim. Takılırsak takılırız, takılmazsak çakılırız hesabı. Bunlar da olabilir. Maceraya da atılabilir. Sıkıntı değil. Ama hatalarımızı biz bilmeliyiz. Bu taraf çakmamalı gibi gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar sizlerde de burada bir dünya gel gitler var. Karşı tarafta da gel gitler var. Ama işin sonucuna bakacak olursak canlarım benim. Burada da yine %50 %50 çıktı. Karşı tarafı istiyor. Engel her kimse. Bu insan sizin bu... Platonik olduğunuz kişi %50'si bu yıkımın ardından hayır diyecek, vazgeçecek, sizi de isteyecek, bunu da isteyecek, ikinizi birden isteyecek. Bakın teraziyi görüyorsunuz değil mi bu şekil? İkinizi birden isteyecek, %50'si ise bu şahsın sizi burada yıkıp bitirdikten sonra gerçekleri kabul edecek. Neymiş gerçeği kabul etmek? Ben balığı bitirdim, balığın işi bitti tamam Gerçeği kabul ediyorum artık balık diye bir şey yok diyecek yanlış anlamıyorsunuz değil mi canlar yüzde ellisi her ikinizi birden idare edecek yüzde ellisi sizi bitiriyor yapacak bir şey yok canlarım benim ne diyor meleğim araştır diyor öyle hemen kendini kaptırma araştır Farklı seçenekleri dene bir yavru kediye edasıyla yeni yolları araştır hemen bu tiplerin kucağına düşme diyor bakın işte görüyorsunuz sonucu sevgili arkadaşlarım hiç fark etmiyor yararlanmak yararlanmak yararlanmak ah benim balıkçıklarım efendim sonunda bitirdik neyse ki 1 saat 5 dakika sürdü 12 burcumuz sevgili arkadaşlarım biraz böyle detaylı olsun diye yaptım artık yapacak bir şey yok. Sevgili Koç Burcu arkadaşımdan giriş yaparak Balık Burcu arkadaşlarımızdan çıkışı yaptım. Platonik arkadaşlarımızın tarot açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu açılımını beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun, dünyanın her yerine sevgiler, saygılar sizleri seviyorum güzel insanlar.